...değerli iki konuğum var... Ee, Ayşım Hanım... ...Öğrenci Koçu ve Yaşam Koçu... ...hoş geldiniz efendim... ...hoş bulduk... ...sağ olun... ...değerli Ümit Bey... E, ...Aile Koçu ve Kariyer Koçu... ...stüdyolarımıza teşriflerinizden... ...son derece memnuniyet duymaktayız... ...hoş geldiniz... ...hoş bulduk efendim... ...evet... E, ...geçen programımızda da çok önemli bir konuda kalmıştık... ...yani hangi durumlarda... E, ...öğrenci Koçu'na gidilir sınav koştuğu hizmetleriniz var mıdır? Bunlardan bahsederseniz çok şahane Hı. olacak. Çünkü öğrenciler bizi soru yağmuruna, mesaj yağmuruna tuttular. Teşekkür ederiz değerli öğrenciler. Gerek TEOK öğrencileri, gerek LYS, YGS öğrencileri ve üniversite öğrencileri. Eğitim koştuğu, öğrenci koştuğu veya sınav koştuğu alabilir miyiz? Bilgilenmek istiyoruz efendim. Buyurun. Tabii ki ee, çocuklarımızın gelecekte huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri, kendi zeka ve becerileri doğrultusunda başarı gösterebilecekleri, e, uygun mesleği icra edebilmeleri, mutlu bir evlilik yapabilmeleri, sağlıklı nesiller yetiştirebilmeleri, toplumsal sağlığımız için en olumlu enerjileri üretebilmeleri için sürekli sevgiyi, sevmeyi, ...en e, kendilerini olumlayabilmeleri gibi, sürekli başarıyı hedeflemeleri ve ben yaparım, başarırım demeyi öğrenmeleri için her öğrencinin bir koça ihtiyacı vardır. Bu sayede mutlu bir gelecek inşa et, edebilmeleri için onlara bu yolculuklarında eşlik eden, onları başarıya ulaştıran, teknikleri öğreten bir koç... Her zaman yol göstericidir. Koçlar geçmişe değil geleceğe yönelik çalışmalar yapar. Bir koç danışanın geleceğini en mutlu şekilde inşa etmesinde bir araç, bir aracıdır, bir araçtır. Her öğrencinin de mutlaka bir koçu olması gerekiyor. Çünkü öğrencimizin aile okul gibi yaşantılarında doğru iletişim kurabilmeyi öğrenmeleri gerekir. Çünkü öğrencilerimizin derslerinde başarılı olabilmesi için başarıyı modellemeyi öğrenebilmesi gerekir. Öğrencimizin hafıza teknikleri sayesinde hafızalarını geliştirmeyi, ya yani bunlara ihtiyacı vardır. Yani hafızayı bir nevi bileyleme. Evet. <gülüyor> Doğru. Antrenmanlarla belli <gülüyor> antrenmanlarınız var güçlendirmesi mı? Güçlendirmesi gerekiyor tabii ki var. Ee, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ee, sonra öğrencilerimizin kuantum sıçramasının ne olduğunu bilmeye ve uygulamaya da ihtiyacı vardır. Öğrencimizin IQ ve EQ nedir? Bunları öğrenmeye de ihtiyacı var. Ee, öğrencilerimizin odaklanamama durumu yaşandığında bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak teknikleri bilmeye de ihtiyacı var. Ayrıca öğrencilerimizin en iyi öğrenme dalga boyunu bilip bu frekansı ders çalışırken nasıl oluşturulur bunları da öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Çünkü öğrencilerimiz e, özel müzikler ile... Iq EQ ve EQ'larının %20 yükseltip her ikisini de ahenk içerisinde nasıl çalıştırabileceklerini öğrencilerimizin Mozart dehasını yakından tanımaya da ihtiyaçları vardır. Temsil sistemini öğrenmeye de çoklu zeka testleri sayesinde çeşit 8 çeşit zekasından hangilerini daha etkin kullanabilmeyi bilmeye de ihtiyaçları vardır. Sınav kaygılarını yenmeye ihtiyaçları vardır. Düzenli dert çalışma alışkanlıklarını edinmeye ihtiyaçları vardır. Öğrencinin test sorularını, çözüm tekniklerini öğrenmeye de ihtiyacı vardır. Evet, gerçi. My Life TV